Gül ki güller atsın, gül yanağında Gül ki güller atsın, gül yanağında Yanım sola dönük yatamsan da Birden süremi de girem bağımda Oysana benzemeyen gün olmaz olsun um. Yar olmaz olsun um. Yıldan İki bayram gözüme görün. Hasretine batlanamam ölümlümüz. Dediğin saçın beni kime gör gördümüz? Varsın sensiz geçecek yıl olmaz olsun gözün sinemi göz göre göre bir günün içinde yandım bin kere Kulacağın yoktur deli gönlümek Elde senin gibi yorulmaz olsun Yorulmaz olsun Ettin kulduranı da derde müpteler Aştığın şu başına bin türlü belak Yetmeye muradın kız boynumda kalak Erdem iki yakak bir olmaz olsun Yetmiyem uğradı yanımda banadı Erdem iki yakadı bir olmaz olsun